yaşam koçları ve koçluk derneğimiz var. Üçüncüsü uluslararası psikologlar derneğimiz var. Bu tür dernekler kurarak veya yerel iş adamları derneklerine de üye olarak aktif rol alarak sivil toplum hareketlerine katılarak da gerek ülkemize, gerek İstanbul'umuza gerek dünyaya karşılıksız veya gönüllü Katılımlar sağlıyoruz. Ön plana çıkıyoruz. Ön plana çıkıyoruz. Hem de e, sizler gibi ön plana çıkmak isteyen gençleri disiplinli bizimle iletişim halinde olmaları şartıyla yardımcı oluyoruz. Peki, son olarak, e, yaşam koşunun ihtiyaç duyanlar ya da bir sorunu olup da ihtiyacı olmadığını söyleyen kişilere ne söylemek istersiniz? MAFE e gelmek isteyen kişiler...